Selam arkadaşlar ben Şengül de sihirli falları kanalına hoşgeldiniz sevgili terazi ve balık arkadaşlarım teraziden giriş yapıyorum balıktan çıkış yapıyorum sevgili arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir sizler için 31 Aralık'a kadar iş başvurusu yapmış arkadaşlarımı neler bekliyor aylık bütçenizi ve borçları neler bekliyor tarot açılımı yapacağım sizler için sevgili arkadaşlar öncesinde sizleri çay palı, aşk hayatınız kanalıma bekliyorum oranında yüklemeleri zaten öncesinde aralık ayını yaptım sevgili arkadaşlar ardından buranınkini hallettikten sonra oraya geçiş yapacağım çay palı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili terazi ve balığa kadar olan burçlarımızı sevgili arkadaşlarım şimdi sizler için terazi arkadaşlarımdan başlayacağım balık arkadaşlardan çıkış yapacağım bakayım iş başvurusu yapmış olan terazi arkadaşlarım demeye kalmadı bir üzüntü içindeler çünkü neden keskin konuşmalar var değil mi sevgili teraziler neden böyle oldu şimdi ama merak etmeyin bakın ardından ortak nokta anlaşmaları geliyor belli ki her ağlamanın sonunda bir kahkaha bizleri bekliyor değil mi terazi arkadaşlarım iş başvurusu yapmış olan arkadaşlardan başlıyorum bir üzüntü iş başvurunuzu yapmışsınız. Veya tam olarak yapmadığınızda acaba yapsam mı yapmasam mı gitgelleriniz var değil mi sevgili arkadaşlar. Yapın merak etmeyin isteyenin bir yüzü demişler. Sizler medeni cesaretinizi göstererek kendinize güvenerek başvurunuzu yapın. Bakın burada sizi bir üzüntü bir sıkıntı durumu bekliyor. Zaten 31 Aralık'a kadar kartımızı görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlarım. Bir taraf verimli diğer taraf verimsiz keskin konuşmadan bize söz eder. Şimdi sizin iş başvurusu yaptığınız yerlerden sevgili teraziler sizlere gelin görüşelim diyebilirler. Şimdi gelin görüşelim diyen herkes beni işe alacak anlamına gelmiyor. Kişi beni şöyle tepeden tırnağa kontrol etmek için bu neyin nesi, bu kimin fesi, bu ne ayak kesme amaçlı da beni iş yerine çağırıyor olabilir. Bu bizim toplumumuzda olan şey, dünyada olan şey sevgili arkadaşlarım. İş başvurusunu ben yaptım. Beni çağırdılar. E, bir gel görüşelim dediler. Ben de gittim. Ah nasıl olsa beni çağırdılar. Ben artık işe başlayacağım zannediyorum. Oysa ki beni kesmek için. Bu ne ayak değil mi? Benim işime göre mi? Sağlam mı? Değil mi? Sizi bundan dolayı da karşı taraf çağırabilir. Sevgili teraziler. Diyorum ki sizlere lütfen keskin konuşmayın. Baysanız efendi gibi bayansanız hanımefendi demiyorum bırakalım hanımefendiyi bir kenara hanım gibi hanım hanımcık davranış sergilediğimiz takdirde bu meydana gelmeyecektir bakın burada keskin konuşmalar var sevgili arkadaşlar bunu yapmayın ardından zafer sizi bekliyor yolunuzu çizeceksiniz üzüntüye yer yok her şey değil her şey efendilikten dürüstlükten geçiyor sevgili arkadaşlarım bakın burada sizleri zafer bekliyor bir yol çizeceksiniz buradaki keskin konuşmaları yaptığınız takdirde ardından bakın burada yolu çiziyorsunuz arabanızı atladınız bir yol çizeceksiniz ortak nokta anlaşması nasıl olacak bu keskin olmadan güzel güzel konuşarak iki medeni insan gibi efendi gibi güzel kardeşlerim ardından görüyorsunuz ortak nokta anlaşmalara gelecek tamam hadi bakalım bu kadar basit ağlamak yok üzüntü yok sıkıntı yok Zaten açılımım 31 Aralık'a kadar Gelelim şimdi sevgili terazi arkadaşlarımın Emeklisiniz, çalışıyorsunuz veya ev hanımısınız Genç, yaşlı hiç fark etmiyor Aylık bütçeniz olarak bunu değerlendirecek olursak Bakın burada benim sevgili terazi arkadaşım Ay başını zor getiriyor Belli ki burada sıkıntı içinde değil mi? Gece uykusuzlukları var Neden var? Çünkü gelir az gider kısım daha uzun Daha çok değil mi? Sevgili teraziler bunu yapmıyoruz. Zaten şu kartımız bir numara bir örnek. Bu maddi bütçe için bakın burada resmen bu kart her şeyi gösteriyor. Gelirim çok az gider o biçim. İşte bunu yapmamak lazım. Bunu yapmıyoruz. Bu vaziyeti yaşamamak için bunu yapmayacağız sevgili arkadaşlarım. Benim gelirim buysa gelirim buysa giderim şu olmalı. Şu kadar çok kısa bir şey olmalı. Öyle olacak ki bunu nasıl yapacaksınız sevgili arkadaşlarım? Planlı, programlı. Araba kartımız bundan söz eder. Bir yol çiz. Planlı, programlı yola çıktığın takdirde bak diyor güçleneceksin. Kendin gibileri kendine çekeceksin. Bu evde işiniz olabilir, çocuklarınız olabilir, aile büyükleriniz olabilir. Onları kendinize çekeceksiniz. Ortak noktada anlaştığınız takdirde Zafer sizin diyor sevgili terazi arkadaşlarıma. Bütçesi için mücadele eden terazi arkadaşlarıma. Bakın bunların hepsi bir örnektir sevgili arkadaşlarım. Evet şimdi borcu harcı olan sevgili terazilerimizi. 31 Aralık'a kadar kısa bir vade ama olsun. 31 Aralık'a kadar bir yerlerden yüzlerine bir şans gülecek mi? Yardım ellere uzanacak mı? Patronunuz olabilir hmm. Aile dostunuz diyeceğim ama hay böyle dostluğun diyorum ben çünkü yalan dolan kartı geldi. Belli ki size yan dönecekler sevgili terazi arkadaşlarım. Buna da şu an için yapacak hiçbir şey yok. Belli ki ne demişler eşek çukura düşmüş sahibinden güçlüsü çıkmamış değil mi? Sevgili terazi arkadaşlarım buna da yapacak bir şey yok. 31 Aralık'a kadar borcu olan sıkıntısı olan terazi arkadaşıma bazıları yalan söyleyecek. Yalandan dolayı da bakın kaçış var burada, yan dönüş var. Anlatabildim mi? Sonrasına bakacağız. Şu hayırlısıyla aralığın uğursuz, uğursuz aralığı şöyle bir geride bırakalım. Ben zaten aralığı hiç dikkate almam. Çünkü yılın son ayı sevgili arkadaşlarım, kalbinizden geçen her neyse lütfen evet deyin diyor. Sevgili Terazi arkadaşlarıma kalbindeki sorunun cevabı evet boş ver diyor. Sıkma canını. Evren seninle diyor bakalım yeni yılda sizleri neler bekleyecek onlara da bakacağız sevgili terazi arkadaşlarım hiç sıkıntı yok Allah diyeceğiz bitti evet şimdi terazilen sonra akrab arkadaşlarımıza geçiş yapıyoruz iş hayatlarıyla alakalı önce iş başvurusu yapmış olan arkadaşlarımız birazcık bir şeyleri askıya almışlar hafiften böyle bir kriz durumları var evet belli zaten kriz durumları var ama söyleyeceğim şimdi hiç merak etmeyin sevgili akrepler iş başvurusu yapmış olan akrep arkadaşlarım 31 Aralık'a kadar hem bir şeyleri ister istemez askıya almışsınız hem de bir hafif çaplı böyle bir kriz durumlarınız var. Acaba ben işte tam yeni yıla doğru girerken bu işe başlayabilir miyim merak etmeyin ebedi doyum istiyorsunuz ve o işte ebedi olmak istiyor benim sevgili akrep arkadaşlarım geçici değil ya ben 6 ay şurada çalışayım da 3 ay sonra başka yere geçerim. Böyle bir şey yok ne kadar güzel sağlam düşünüyorsunuz bakın çünkü ebedi, ebedi doyum var burada bu ebedi doyumdan dolayı planlarınız var programlarınız var bir şeyler yerine oturmuyor istediğiniz gibi gitmiyor askıyı alıyorsunuz burada 31 Aralık'a kadar ardından da hafif çaplı yine böyle bir gözyaşı bir sıkıntı durumları kalbimizde içimizde. Merak etmeyin ardından da bakın yenilenme gelecek. Bu süreç kısa bir süreç sevgili akrepler yenilenme gelecek. Görüyorsunuz değil mi ölüm kartı ve bu kart sizin kartınız sevgili arkadaşlarım. Buyurun mücadele edeceksiniz. Dürüstçe mücadele demektir. Başarıya giden yol demektir sevgili akrepler. Hiç buna gerek yok. İş başvurusu yapmış olan akrep arkadaşlarıma söylüyorum. Mücadelenin ardından bakın. Maddi işlerde başarı demektir başarı sizinle olacak demek oluyor ki bunlara hiç gerek yok biraz mücadele istiyor canlar değil mi bir şey istiyorsak onun için mücadele etmek lazım hiç sıkıntı etmeyin şimdi aylık bütçesi için ev hanımı emeklisiniz çoluk çocuk okutuyorsunuz vesaire falan herkes için geçerli akreplerin aylık bütçesi malumunuz tabii ki bütçe yine sıkıntılı değil mi sevgili akrepler Ebedi doyuma tam gideceğiz derken bir şeyle raskıya almışsınız. Planlı, programlı, zaman gelmiş, sıkmışsınız ama gelin görün ki yine olmamış. Bakın burada bir üzüntü, bir şok, bir kız. Bir sıkıntı iç dünyamızda değil mi sevgili arkadaşlarım? Ondan sonra ne yapıyor benim sevgili bütçesi için mücadele eden akrep arkadaşım tekrar kendine geliyor. Bakın burada mücadele vereceksiniz. Aylık bütçenizin sarsılmaması için Göz yaşı dökmemek için krize girmemek için ebedi doyuma ulaşabilmek için mücadeleyi veriyorsunuz ardından da başarı geliyor maddi işlerde başarı gelecek sevgili bütçesi için mücadele eden akrep arkadaşlarıma şimdi borç içinde olan sevgili akrepler sizlere yardım elleri uzanacak mı patronunuz aile büyükleriniz dost bildikleriniz ay harika olabilir evet fırsatlar yakalayacaksınız uzlaşmalar geliyor hatta küs olduğunuz anneniz babanız olabilir kırgınlık var patronla aranızda iş arkadaşınız dostunuz Buyurun barışlar geliyor uzlaşma geliyor fırsatlar yakalayacaksınız hadi bakalım sevgili akrepler güzel çok güzel ondan sonra diyor ki meleğim coşkuyla atla sıkma canını her şeyin hayırlısı olacak diyor Coşkuyla atla. Gerisi gelecek sevgili akrab arkadaşlarım. Hadi bakalım. Çok güzel fırsatlar geliyor. Uzlaşma geliyor. Kabulleniş geliyor. Yani sizi birileri kabullenecek sevgili arkadaşlarım. Elinizden tutmak için. Şimdi akrab arkadaşlarımızı da 31 Aralık'a kadar tamamladık. Ardından kim geliyormuş? Yaylar. Evet yay arkadaşlarımızın. Önce iş başvurusu yapmış olan arkadaşlarımıza bakalım. Usulende kartlarımızı karıştırarak. Hmm, bir mücadele var kaybetme korkusu iş başvurusu yapmış sevgili yay arkadaşlarımız burada bir savaş halindeler o işi benim almam lazım tam bu işin kadını benim veya adamı benim çünkü o işe benim sevgili yay arkadaşım girdiği takdirde hem maddi hem manevi kendini güçlü hissedecek evet merak etmeyin ama bakın size gelin hani ben size diyemem ki 31 aralığı kadar sevgili yaylar. Aa siz bu işe başvurdunuz işte bu işten size gel diyecekler. Gel diyecekler ama görüşelim diyecekler sevgili arkadaşlarım. Her gel diyen sizi işe alacak anlamına gelmez. Kişi sizi kontrol etmek ister. Kişi sizi yakından görmek ister. Sonuç itibariyle iş yerinde çalışacaksınız değil mi? Size iş verecek bu insan sizi yakından kesmek için nasıl bir tip? Nasıl bir huya suya sahip diyerek bakın size kupalar uzanıyor sevgili yay arkadaşlarım iş başvurusu yapmış olan sevgili yay arkadaşlarıma gelin görüşelim diyecekler ardından bazı yay arkadaşlarım işe başlayacak bundan dolayı da sorumluluğunuz artabilir önünüzü göremiyorsunuz bazı yay arkadaşlarım ise karşı taraf görüşmeyi yaptı siz görüştünüz Hayır cevabı olabilir ya da şimdi git lazım olduğunda biz seni ararız diyebilirler. Bundan dolayı da benim sevgili yay arkadaşım önünü göremeyebilir. Bir de böyle de bir şey var çünkü burada savaş halindesiniz. Sevgili yaylar kaybetme korkusu duyan yay arkadaşlarım var ama merak etmeyin. Bakın bir şekilde gelin görüşelim diyecekler sizlere. Daha ne olsun gerisi sizin elinizde. Hanım gibi, efendi gibi karşı tarafa görünürseniz. Her şey yoluna girecektir sevgili yay arkadaşlarım. Şimdi gelelim sizin aylık bütçenize. Sevgili yaylar. Aylık bütçenizde aylık bütçe olarak yorumlayacak olursak yine savaş halindesiniz. Çünkü kazanmak kolay değil. Cüzdanınıza giren az ya da çok bütçeniz her neyse kaybetme korkusu duyuyorsunuz. Bunun için savaş halinde benim yay arkadaşlarım çok güzel. Harika bunu beğendim savaş halindesiniz kaybetmek istemiyorsunuz kazancınızı bir gün için bir gece için değmez güçlü olmalıyım ben paramı aylık gelirimi cüzdanımı boşalttığım takdirde güçsüzle güçsüzleşiyorum güçsüzlük istemiyorum ben güç güçler bu güçlü karakterden sizler bakın sevgili yay arkadaşlarım hem maddi hem manevi tabii ki ne kadar paranız varsa o kadar güçlüsünüz demektir ben gücümü kaybetmek istemiyorum, maddiyatımı kaybetmek istemiyorum diyecek sevgili yay arkadaşlarım yaşlı genç hiç fark etmiyor ve bununla kalmayıp eşleriniz olabilir, patronlarınız olabilir, aile dostlarınız, aile büyükleriniz bir şekilde sizlere yardım elleri de uzatacaklar. Bakın kupa uzanıyor. Aynı şekliyle siz de uzatabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Önünü göremeyen dostlarınız için, sevdikleriniz için sizlere de aynı şekliyle bakın burada bir şekilde sıkıntısı olan yay arkadaşlarım var var değil mi var bundan dolayı bakın sizlere bir şekilde yardım elleri uzanıyor daha ne olsun sevgili yaylar 31 aralığa kadar bakayım borc içinde olan sıkıntı içinde olan sevgili yay arkadaşlarımızla 31 aralığı kadar yakınlarından patronlarından aile büyüklerinden yardım eli uzanacak mı? aa planlı evet planlı hareket ediyor diyor planlı hareket edeceksin sevgili yaylar evet bakın çok güzel bir gelecek doyum sizi bekliyor yardım elleri sizlere de uzanacak bir şekilde bütün yaylara mı tabii ki de değil planlı programlı efendi gibi hareket edersen doyum seni bekliyor hiç merak etme biraz planlı akıllı mantıklı hareket et sana da güneş gelecek yıldızlar açacak diyor sevgili borcu içinde olan yay arkadaşlarıma doyum mu gelecek sevgili arkadaşlarım bir şekilde az ya da çok sizlere yardım elleri uzanacak hiç merak etmeyin sıkıntı her neyse ardından başardın diyor güzel bir gelecek sizleri bekliyor arkadaşlarım başardınız borcu içinde olanlar artık zirvedesin her şey geride kaldı hak ettiğim pırıl pırıl zirvenin tadını çıkart sevgili yay arkadaşım Hadi bakalım benim de ay burcumdur yay benim için de geçerli aynı şey güzel çok güzel bir şekilde sizlere de yardım elleri uzanacak az ya da çok. Evet, sevgili yaylarımızın da açılımını tamamladık iş aşk açılımı evet çünkü iş varsa aşk da var demektir sevgili arkadaşlarım fakirlik yok yıkıklık yok. Bir şekilde ayağımızı ne yapıyoruz? Yorgana göre uzatacağız. Ona göre tavır takınacağız. Hayatımızı ona göre yaşayacağız. Sevgili arkadaşlarımın hepsine söylüyorum. Şimdi oğlak arkadaşlarımızın iş başvurusu yapmış olan oğlaklardan başlayalım. Hmm. Onlar güzel yollarını çizmişler. Biraz sıkıntı var. Sevgili oğlak arkadaşlarımız. Çünkü beklemedeler. Hala bekliyorlar. Hayırlısıyla şu aralığı bir geride bırakalım. Sevgili oğlaklar iş başvurusu yapmış oğlaklar yolu çizmişsiniz planlı programlı bir şekilde bakın arabanızı atlamışsınız bir şekilde de rakipleriniz olduğunun da bilincindesiniz çünkü kartımız sadece sıkıntılardan değil düşmanların da farkında olmaktan bizi söz eder rakipleriniz de olabilir sizinle birlikte aynı işe başvurmuş olan tabii ki bir dünya insan da var ama merak etmeyin bakın size burada bir şeyler uzanıyor sevgili oğlak arkadaşlarım uzanacak bütün oğlaklarımın tabii ki de değil bazılarınıza uzanacak kafayı kaldır ve gör hiçbiri devrilmemiş kupaları bekleyen arkadaşlarım sevgili bekleyen arkadaşlarım burada da bekliyorsunuz bakın kurumuş bir şey yok ama şu var ümidinizde yitirmeyeceksiniz çünkü bu kartımız ümidin yitirilmemesinden her şeyi daha bitmedi der her şey bitmedi her şey bitmedi der bu kartımız ümid içinde olacaksınız umutlu olacaksınız Bakayım bu umut nereye doğru gidecek siz de merak etmeyin. Bazı oğlak arkadaşlarıma bir şeyler uzanıyor. Bekleyen arkadaşlarıma birazcık hmm, küçük çaplı, küçük çaplı yalanlar, dolanlar söylenilebilir. Şöyle söyleyeyim ben size sevgili oğlak arkadaşlarım. Bakın burada da sizlere bir şeyler uzanıyor. Uzanıyor fakat şöyle bir şey. Burada da yalan geldi. Kişi hani karşı taraf iş başvurusu yaptığınız... Kişi ya da kişiler size yalandan bir şeyler uzatabilir. Yalan derken şöyle söyleyeyim ben size. Ömürlük değil de 6 aylık, 1 yıllık size iş verebilirler sevgili arkadaşlarım. Bunu da ben size söyleyeyim. Bundan dolayı ömürlük değil yani açık ve net söylüyorum sigortasız el altından gel ya işte şuraya sığ şurada çalış hesabı ömürlük değil bundan dolayı dikkatli olun şu har hayırlısıyla aralığı bir geride bırakalım yeni yıla geçiş yaparken ki açılımlarınızı yine yapacağım sevgili arkadaşlarım çünkü böyle kalmayacak böyle bir şey yok hiç merak etmeyin 31 aralığa kadar böyle bir saçmalık sizi bekliyor benden söylemesi şimdi gelelim aylık bütçesi için mücadele eden sevgili oğlak arkadaşlarım emeklisiniz genç ev hanımı hiç fark etmiyor planlısınız atlamışsınız arabanıza çünkü sıkıntılar var bundan dolayı planlı hareket etmek durumundasınız sevgili arkadaşlarım ama merak etmeyin her şey bitmemiş bakın kupaların hepsi ayakta devrilmiş bir şey olmadığı gibi burada da bir şey uzanıyor size aile büyükleriniz olabilir bir şekilde size bir şeyler uzanacak ne olur benim sevgili oğlak arkadaşım yanlış anlaşılmasın güzel kardeşim bu çünkü bu kart hani sizlere açıldığı için şu an için ben bunu size yorumlamak durumundayım şurada yeni yıla giriyoruz ya canlar sevgili oğlak arkadaşlarım yani yanlış yanlışılması bu tabi kişi ya işte ne bileyim eğlenelim falan filan gibi bir durumlar söz konusu olabilir bundan dolayı ah benim sevgili oğlakcığım küçük çaplı böyle kaçış olaylarına başvurabilir neyse ben fazla kurcalamayacağım anlayın çünkü neden bütçeyi sarsmamak için oğlaklar iyidir onlar dürüst insanlarda ben her zaman söylüyorum bunu ama onu yapmak durumunda bütçem o kadar getiriyor ne yapayım şimdi bütçem benim bunu getiriyor yani öyle lüks yerlere de gidemeyiz ki yok yoksa ne yapacağım ben şimdi işte böyle bir şey bu sevgili arkadaşlarım değil mi sıkıntı var sıkıntılardan dolayı eğlenemiyoruz rahat rahat eğlenemiyoruz ancak ne olur benim sevgili Bütçesinde biraz sıkıntı yaşayan oğlak arkadaşım karşı tarafa bir demet çiçek uzatabilir. Lüks yerlere getiremez de bundan dolayı onu yapabilir. Ancak o. Öyle yoralım biz bunu. Öyle zaten. Sevgili arkadaşlarım şimdi borçlu olan sıkıntı içinde olan oğlak arkadaşlarımızı 31 Aralık'a kadar yardım elleri uzanıyor mu? Aile büyükleri, patronlar, dostlarınız. A harika çekebilirsiniz bakın çok güzel işte bu işte bu doyum geliyor yani size de hayranlık duyanlar var sevgili oğlaklar sizin de hayranlık duyduğunuz kendiniz gibi güçlü kişileri kendinize çekeceksiniz doyum geliyor doyum iyi niyetle size yardım edecekler. Hadi bakalım çok güzel geldi çok güzel yüreğindekini söyle diyor meleğim yüreğindekini Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındaki kişinin de yüreğinde sevginin pembe gülleri açacakmış sevgili oğlak arkadaşlarım. Kendinizi sevgiyle ifade edin. Çünkü karşınızdaki size yardım eli uzatacak kişiler son derece iyi niyetliler. Bundan yana hiç kuşkunuz olmasın. Kartımız iyi niyet kartıdır. Haberiniz olsun. Hadi bakalım sizlere de yardım elleri uzanıyor. Çok güzel. Demek ki her şey her zaman kötü gitmiyormuş değil mi canlar? evet sevgili oğlaklarım benim şimdi oğlaklardan sonra kovalara geldik sevgili kova arkadaşlarım şöyle kova arkadaşlarımızın iş başvurusu yapmış olan kovalar hmm, güzel ay çok güzel evet ebedi doyum üstüne doyum geldi sevgili kovalar iş başvurusu yapmış olan kova arkadaşlarım bakın uzlaşma var Anlaşma var kırgınlık mı var iş başvurusu yaptınız kalben kırgınsınız bekliyorsunuz bakın aa ne kadar güzel size bir uzlaşma geliyor bir güneş doğacak çekecek bir şeyler sizi kendine ebedi doyuma gideceksiniz sevgili kovalar hem güçlü karakter olduğunuzu söylemekte kartımız hem de maddi manevi güçlü yere doğru gideceksiniz ardından ebedi doyum yani 31 aralığı kadar bir şeyler sizi kendine çekmeye çalışacak bundan hiç kuşkunuz olmasın. Mutluluk gelecek, doyum gelecek. Amma velakin bu 31 aralığı kadar olan süreçte bakın kartlar çok güzel geldi. Bu da çok güzel bir karttır. Yalnız bu kartımız şöyle der. Aman sevgili kova arkadaşlarım sakın ben şuraya iş başvurusu yaptım. Bu işten bana işte şu güne kadar gel diyecekler. Bunu söyleme der. Düşündüğün gibi ya olmazsa. Örnek veriyorum sevgili arkadaşlarım. Ya bir ay işte iki hafta içinde değil de bir ay sonra size gel derlerse. Bir de böyle bir şey var. Yalancı çıkma der. Sakın. Karşı taraf seni çağırana kadar kimseye bir şey bildirme. Yalancı çıkma der bu kartımız. Bunu yapmadığın takdirde yürüyor musunuz? çatanın altındaki doyumu sevgili kova arkadaşlarım. İki doyum bir arada bunu yapmayın sessiz ol bekle der sessiz ol ve bekle kimseye açık vermiyorsun çok güzel geldi sevgili arkadaşlarım zaten sizin kaderinizde olan sizi kendine çekecek hiç merak etmeyin iş başvurusu yapmış olan sevgili kova arkadaşlarım güzel şeyler enerjiler sizlere doğru geliyor sizleri de kendine çekecek Şimdi aylık bütçesi için mücadele eden 31 Aralık'a kadar ki sevgili kova arkadaşlarım emekli, yaşlı, genç, ev hanımı hiç fark etmiyor. Çok güzel ailecek, uzlaşma var, bir şeyleri kabullenme var, güçlü enerjileri, güzel yolları kendinize çekeceksiniz. Aynı şekliyle de güçlü enerjiler de sizi kendine çekecek. Yani ayağınızı yorgana göre uzatacaksınız, ayağınızı da yorgana göre uzatmak sizi doyuma getirecek benim sevgili kova arkadaşlarım sizlerin kartları mükemmel geldi bakın ebedi doyum aile içi mutluluğu görün çok güzel uzlaşmalar geliyor kimse kafasına göre hareket etmeyecek bütçeyi sarsmayacak kafaya göre hareket olmayacak anlaşarak uzlaşarak ebedi doyum eşler arasında aile işi hiç fark etmiyor çünkü şu anda ben aile bütçesine bakıyorum sevgili arkadaşlarım görün doyumu mutluluğu görün çok güzel geldi sevgili kovalar güzel çok güzel çıktınız evet şimdi borçlu olan sıkıntı içinde olan kova arkadaşlarımın borcu için ne bileyim biraz hafiflemeleri adına aile büyükleri patronu dost bildiklerinizden yardım eli uzanacak mı tekrar bir kartla bakalım biraz şey diyor böyle hmm, hafiften diyor sıkıntılar olabilir hafiften diyor biraz böyle bir denge kaybı meydana gelebilir sevgili arkadaşlarım çünkü her şey dört dörtlük değil iş hayatınız güzel çıktı aylık bütçeniz güzel çıktı borçlu olan arkadaşlarım da biraz bir sıkıntı durumu var karşı taraf size hafiften arkasını dönebilir yani bu insan borçlu sıkıntı içinde işte yani benim de zaten kendimce sıkıntılarım var hiç uğraşamayacağım gibi durumlar söz konusu ama şunu söyleyeyim bu kartımız bir süre sonrasında da şanslı yere doğru gideceğinizden sizlere haber verir sevgili kova arkadaşlarım merak etmeyin şöyle hayırlısıyla ne yapıyoruz aralığı bir geride bırakalım ardından ne diyormuş meleğim şu diyor yeni yıla girdiğimizde al diyor al sevgili kova al diyor sen bunu hak ettin Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Sen aldıkça evren sana daha çok verecekmiş. Sevgili kovalar. Hadi bakalım çok güzel. Sonrasına bakacağız. Güzel. Evet şimdi son burcumuz olan balık burcumuz. Balığa geldik. İş başvurusu yapmış olan balıklar. Aylık bütçesi olan balıklar. Borç içinde kıvranan balıklar. Şöyle bir bakalım önce iş başvurusu hmm, sürprizli gelecek istiyor denge kurmaya çalışıyor iş başvuru 4 tane geldi hadi öyle olsun evet sevgili balıklar iş başvurusu yapmış olan balık arkadaşlarım sürprizli gelecek istiyor sürprizler gelecek bazı balık arkadaşlarıma hiç merak etmeyin çünkü bu kartımız bakın hem dengeyi kurmaya çalış diyor hem de şanslı yere doğru gideceksin balık diyor ardından zaten bekliyorsun hiç merak etme ardından diyor. Bak burada görüyorsunuz değil mi? Savaştan arınacaksın. Geçmişin kötü izleri, işsizlik, güçsüzlük, kazançsızlık bunların hepsi geride kalacak. Başarıya doğru gideceksin. Burada iş başvurusu yaptığın bir yer değildir. 3-5 yere başvurmuş olabilirsiniz. Sevgili balıklar risk alarak bir tanesini seçeceksin. Bir tanesinin elinden tutacaksın. Bu senin diyor dengeyi kurmanı sağlayacak. Az çok bir kazanç sahibi olup sürprizli gelecek seni bekliyor. Tahriplerden arınacaksın Geriye bakış bile yapacaksın. Nasıl yapacaksın? Bir anda hata geçerek iş başvurusu yaptığın yerler. Üç yere mi başvuru yaptın? Sevgili balık arkadaşım bir anda hata geçerek onlardan birini seçeceksin diyor. Hiç merak etme diyor. Güzel geldi ondan sonrasında şanslı yere gidip Güzel bir gelecek az ya da çok sizleri bekliyor diyor. İş başvurusu yapmış beklemede olan balık arkadaşlarıma hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlarım güven var diyor güven. Sen de güven ver karşı tarafa karşı tarafta sana güven verecek diyor. Şimdi aylık bütçesi için mücadele eden sevgili balık arkadaşlarımızın aylık bütçesine bakalım. Sürprizler evet sürpriz istiyor sürprizli bir gelecek istiyor. Bir şekilde ben artık diyor istediğim gibi istediğimi almak istiyorum diyen balık arkadaşlarım var merak etme sevgili balık arkadaşım biz de hep sürprizli gelecek istiyoruz ama bazen ipin ucunu kaçırdığımızda dengemiz kayıyor bakın burada ayak kaydığı an suyun içine dalıp gideceğiz bunu yapmıyoruz risk almayalım tam şurada yeni yıla yakın bir gün için bir gece için risk almayalım sevgili arkadaşlarım ne yapıyoruz? Ama çocuğumuzsa çocuğumuzun, eşimizse eşimizin elinden tutuyoruz. Gereksiz masraflara arkamızı dönüyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Denge kaybından sıyrılıyoruz burada. Geriye bakış bile yapacaksınız. Sürprizli geleceğe bak. Bakış nasıl yapılacak? Gereksiz harcamalarla mücadele ederek kendinizi ispatlayacaksınız. Bütçenizi sarsmamak için kendinizi ispatlamak mücadele etmen gerekiyor diyor sevgili Bütçesi için mücadele eden balık arkadaşlarıma tamam hadi bakalım sevgili arkadaşlarım şimdi borç içinde olan sıkıntı içinde olan sevgili balık arkadaşlarıma patronları aile büyükleri dostları aile büyükler kardeşler ne bileyim yakınlar yardım eli uzatacak mı şöyle bir bakalım hmm, uzanma durumu görünmüyor arka dönme durumları var sevgili arkadaşlarım. Bundan dolayı da biraz böyle bir sıkıntı halleri oluşabilir orç içinde olan sevgili balıklarımıza ardından evet sıkıntı var daha fazla da zorlamayalım ne yapıyorsunuz sevgili balıklar bu belli ki ben şimdi zaten sonrasını açtım burada 31 Aralık'ın sonrasını biraz böyle bir huzura doğru gideceksiniz 31 Aralık'a kadar pek bir yardım eli uzanmayacak size 31 Aralık sonrası Huzura doğru gideceksiniz Bakın paylaşım geliyor Sizinle bir şey paylaşmak isteyen Aile büyükleriniz patronunuz Arkadaşlarınız mutlaka birileri çıkacak Sizin sıkıntınızı paylaşmak isteyecekler Merak etmeyin Hani orada bırakmak istemedim Bir nebze olsa dedim Ferahlamanız adına tuttum Bir tane daha açtım Ardından ne diyor meleğim hiç merak etme 31 Aralık diyor Şöyle bir geride kalsın ardından mucize beklediyor, mucize hadi bakalım sevgili güzel kalpli balıklarım benim bu konuda bir mucize olacak bunu bil ve inançla bekle işte mucize burada gördünüz mü sevgili arkadaşlarım paylaşım gelecek ama ne zaman yeni yılda şu uğursuz ayı bir geride bırakalım evet sevgili arkadaşlarım bu açılımımızın da sonuna geldik kapamadan öncesinde sizleri çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum sevgili arkadaşlarım aboneliğe bekliyorum buranın işi bitince oraya yöneleceğim oranın da yüklemelerini yapacağım sevgili arkadaşlarım çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum buraya bekliyorum benim olduğum her yere ben sevgili arkadaşlarımı bekliyorum teraziden aldım balıklardan çıktım sevgili arkadaşlarım sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum bir sonraki açılımlarında tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın her şey gönlünüzce olsun sizleri seviyorum Hadi bay